Atan aydınlığının Rengini Kim Gördü Ey gönül Adı sana Gerçek bir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 atalaydınlığın rengini kim gördü ey gönül adı sana gerçek firaşım kim bu bu ey gönül ben yandım diye hep feryat edin. Boşuna feryat etme Ey gönül Ben yandım diye hep feryat ediyorsun Boşuna feryat etme Ey gönül Ham yemişin yandım Bana kim?